Arkadaşlar herkese merhaba. İddaa Tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 10-12-2020 saat 23.45 itibariyle sizlere 7 tane maç hazırladım. 2 tane kupon var. 2 tane güzel kuponum var. İkili kombinden oluşuyor arkadaşlar. Her kuponumuz 2 maçtan oluşuyor. Vereceğim maçlar 11-12-2020 tarihine yani yarına ait maçlar bültenden seçmiş olduğumuz birkaç maç var onu değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum birkaç gündür üzerinde durduğum arkadaşlar canlı WhatsApp grubumuzu kurduk arkadaşlar hayırlısıyla ve çok güzel gidiyoruz Şöyle gösterelim. Dün mesela 2.63 orandan bir kupon yakaladık. Göztepe, Alanyaspor ve Hatay, Erzurumspor arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstüne aldık. Yine aynı şekilde dün yakalamış olduğumuz ikinci kuponumuz arkadaşlar 4.46 yani az buz oran değil. Bugün yine 3 tane kupon yakaladık. Başarılı bir şekilde geldi. 3.40 oranlık kuponumuz. 2 maçtan oluşuyordu. Rijeka Alkmar ve Young Boys Kuluş maçı. Yani oranları görüyorsunuz arkadaşlar. 2 ve 1.70. Yine 2.80 oranlık bir kuponumuz daha var. Young Boys ev 0.5 üstüne aldık çünkü güveniyorduk o maça. Lech-Pozna Rangers maçı arkadaşlar. Deplasman 1.5 üstüne aldık. Yani takip ettiğimiz e, maçlar bunlar. Ve 4.75 oranlık kuponumuz arkadaşlar. O da başarılı bir şekilde geldi. Şunu da şöyle göstereyim kazanan kuponlarımızda. Kazanan kuponlarımızda oranlarımız belli arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Ayın dokuzunda iki tane kuponumuz geldi. Ve bugün üç tane güzel kupon yakaladık canlıdan. Evet WhatsApp numaramız hemen sağ tarafta arkadaşlar sağ alt köşede oradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ee, hem kupon paylaşımı olacak arada hem de her gün yani e, günde 4-5 tahmine yakın canlı paylaşımımız olacak. Yani güvendiğimiz maçlara daha doğrusu. O şekil söyleyeyim ben size. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Cuma analizi diye kaydettiğimiz maçlarımıza geçelim hemen. İlk maçımız Kasımpaşa Denizli. Hemen şöyle Excel'den bulalım açılış oranlarını. Açılış oranı arkadaşlar 1.93 Hemen ikinci Excel'e geçelim. 1.93 3.10. Hemen değerleri bize gösteriyor arkadaşlar. Bu maçta iki buçuk üst bekliyoruz. Yani i̇ki takımdan da gol bekliyoruz. Üç maç oynanmış arkadaşlar. İki maç ikiden sıfır bitmiş. Bir maç sıfır bir bitmiş. Yani sıfırdan bir bitmiş. O şekil söyleyeyim ben size. Ama maçımız üst ve karşılıklı gol var. Tabii ki biz üstünü aldık. Üst oranı 1.60 TL. İkinci maçımız Polonya Ekstra Saliği'nden Bielsko-Piast-Grips Bies maçı. Yine o maçımızı bulalım Excel'den. Ve devam edelim analize. piyast Evet arkadaşlar 3, 3.10, 3.1.70 Görüyorsunuz 3.10, Hemen diğer Excel'imize geçelim. 3.10, 3.1.70 Bunlar açılış oranları. Evet karşılıklı gol var. Excel'imiz karşılıklı gol varı gösteriyor arkadaşlar. %100 karşılıklı gol var diyor. harçlıklı gol var. Oranı 1.50 Tabii ki ee, videoları atlayan arkadaşlar şu detayı kaçırıyorlar. Onu da söylemekte yarar var. İlk yarı 2 bitebilir arkadaşlar. İlk yarı 2 oranı şöyle göstereyim. 2.15 Bunu da değerlendirebilirsiniz mesela. Excel'e bakarak Excel'e bakarak e, istediğiniz tercihi yapabilirsiniz. 3. maçımız Avusturya 2. Liginden Burtsanya Grazer maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet 2 0 5 3 2.40 2.053 2.40 Yine karşılıklı gol var. Ve üz beklediğimiz bir maç arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zaten egzerimiz bize tahmini söylüyor. 7 maç oynanmış. Bir maçımız 2'den 2 bitmiş. 2 maçımız 2'den 1 bitmiş. Yani anlayacağınız Bakın toplam gol aralığı da var. 4 6 Bunları da değerlendirebilirsiniz. Tabii biz üstü aldık. 1.40 oranda. Yani bize yetiyor. 1.40 İlk kuponumuzu verelim arkadaşlar. 3.06 oranlı kuponumuz. Kasımpaşa Denizli Spor. Ev 1.5 üst. Renders Veclem açıma sonucu 1. Kuponumuz bu şekilde ve analize devam edelim. Renders Vietnam maçına dönelim hemen. Hemen bulalım maçımızı. Evet 175 3 3. Şöyle göstereyim 175 3 3. 2.75 3 3 pardon 3 on yazdım 3 evet yine karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç maç üste gidecek ben kuponumun birinde zaten maç sonu bir oynadım onu sizlerle paylaştım tabi dileyen birden bir de oynayabilir bu maçı ama karşılıklı gol var ve üst en ideal tercih olacak. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. İsviçre Şallenge Ligi Stad stadt maçı. 2 0 3 3-10-2-35 2 0, 2 -0 3 10 2.35 tekrar kontrol edeyim ben 2.05 3.12.35 evet maçımız her ne kadar 6 gösterse de arkadaşlar karşılıklı gol var olacağından 2.5 üstünü aldım ben bu maçımızda 2.5 üst değerlendirebilirsiniz bu maçımızı 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. İkinci kuponumuzu verelim hemen. Bielsköp-Piast-Grips maçı karşılıklı gol var. Wolfsburg-Frankfurt 2.5 üst. Ve Wolfsburg maçının analizini yapalım. Hemen maçımızı bulalım. 1.85 3.32.70 1.85 3.32.70 Evet maçımız üst arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşılıklı gol var ve üst. Maç 2'den 1 bitebilir. Bitebilir diyorum. Bitecek demiyorum. Karşılıklı gol var ve Üst. Üste gidecek bir maç. 1.42 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Evet oranlar değişmemiş 1.42 oranda değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Underlet maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet arkadaşlar, Anderlet maçı şu an ekrana niye yansımadı onu anlamadım. Şöyle göstereyim ben. Bazen evet. 2.25 3 2.25 3 2.20 Evet arkadaşlar yine maçımız üst ve karşılıklı gol var bitecek. Tabi biz üstünü aldık 1.45 orandan. Bu maçta aklınıza yatıyorsa kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Görüyorsunuz ee, oranlar sürekli değişiyor. Biz açılış oranlarını baz alıyoruz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde aklınıza yatarsa oynayın. Şimdiden herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.